Allahumma salli ve sallim ve barik ala Muhammedin ve ala alihi aded inamillahi ve iftali. Yauzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz efendim 3. cildin sorularındayız hala. Efendim Deccal yeryüzüne geliyor bölümünde kelime-i dili duayı söyler misiniz lütfen demiş Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem öyle dua etmek için demiş Hasan Şimşek Bey. Efendim bu duayı uzun bir dua. Bu duayı Allah nasip ederse bizler kitabınızın içerisinde saklayın büyük bir kısmını. Zira dua oldukça uzun. E, ayrı bir kitap hatta üzerine yazılması e, güzel bir şekilde söylemek lazım. Ancak bu kelime-i tevhid duasının içerisinde en önemli kısım şu. Allah-u Zülcelal'in el-azamet tecellisi ve el-mucib ifadesine gelmemek gerekiyor ki ikinci soru da aslında bununla biraz alakalı aynı minvalde olan bir soru. Azamet duasını merak ettik efendim onu da bize söyler misiniz demişler. Ama en kısasıyla şöyle demek lazım. La ilahe illallah el-azimul-mucibur-rahmanun davatiye Yani ey Allah'ım kelime-i tevhidin sahibi olan azamet tecellisi olan duanın icabetinin sahibi olan ve er rahmet sahibi olan ve bu daveti bizlere yapmış olan. Anlıyoruz ki bu duanın içerisinde bir davete muhatap olan insanlarla alakalı bir dua. Öncelikle bu duanın içerisinde hakikaten e, gerçek manasıyla bu duayı yapabilmek için evvelen bizzat davete muayyar, davete ait olan bir hayat biçimi gerektiriyor bizim için. Çünkü insan e, davete göre yaşadıkça Rabbinin davet Anladıkça ve kavradıkça Süreç içerisinde çok daha iyi dua edebilir hale geliyor Aslında dua etmek de bir iştir hakikaten Zira dua aynı nişan almak gibidir Büyüklerimizin ifadesiyle Elinize bir silah var bir mermi var bir şey isteyeceksiniz Bir yere ulaşmasını istiyorsunuz o merminin Gez göz arpacık derler ya efendim Öncelikle o hedefi belirlemek sonra Gözünüzle o hedefe ulaşıyor olmak ve arpacığı tam oraya, gez göz ve arpacığı tam oraya o hepsini üçünde eşit noktaya ulaştırmak. Bunun için de güzel bir abdest alınmış olması, e, Rabbine dönerken insanın dünyadan tamamen sıyrılmış olması, Rabbi ile beraber olduğu bilincinin olması ve doğanın dönmeyecek olduğuna olan inancınızın çok kesin ve katiyon olması allah Zülcelal'in katında bu manada işte bütün duaların karşılıksız olmayacağını anlaşılır. Ancak bu sırlı dualar diye ifadelendirilen unsurlar allah Zülcelal'in o tecellisinde hoşuna giden özelliklerle beraber o tecelliye ait olan melekutun da size amin diyerek onun vasıflarından da tabir caizse yardım almak demeyelim de onun vasıflarının da o tecellinin içinde dahil olma durumunu bizlere ifadelendirilir. Çünkü duanın biliyorsunuz vakitleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yağmur yağarken tutun da duanın bir vaktinden Arafat meydanına kadar hem mekansal hem zamansal hem fiziksel hem biyolojik özelliklerimizle bağlantılı olarak duanın etkinliğinden bizlere bahsetmişlerdir. Öyleyse hakikat bu duanın içerisinde üç önemli isim var. El-Mujib, El-Azim ve El-Rahim ve El-Da've yani davetin sahibi el -Da ve Kelimesi bugün bizim Esma-ül içerisinde yok. O dönemin içerisindeki Esma-ül da var. Şöyle de düşünmek ve bilmek gerekiyor. Esma-ül Hüsna, Allah-u bizlere Kur'an-ı Azimüşşan'da her ne kadar tabirca ise 99 adedini beyan etmiş yazmış olsa da bundan çok daha fazlası vardır, milyonlarcası. Her bir sevginin gönlünde ayrı bir ismi ilahisi vardır elbet. Hakikat ona erebilmek. Ve tarihin her döneminde de değişkenlikler görülmüş. Efendim bir başka sorumuza geçtik böylelikle. Bu kavimler demiş Hilal Hanım Nuh Aleyhisselam felsefecilere karşı son kez hakkı beyan ediyor. Bölümümüze ilişkin, 31. bölüme ilişkin bir soru. Günahları sebebiyle maymuna dönüşenler var mıydı acaba? Elbette var ki Kur'an-ı Azimüşşan'da bununla ilgili ayeti kerime de var. Bu en az bir defa olduğunun göstergesidir. Bunun ne olduğunu unutmayın. Kur'an-ı Azimüşşan'da bir şeyden örnek verilmişse en az bir defa olmuş manasına gelir. Birden fazla olmadığı manası çıkartılamaz. 80.000-100.000 yıl önceki fosillerde bazı kemiklerin formu insanlık farklı olduğu söyleniyor. Bu bazı hayvanat da olabilir illa insanı yormamak da gerekiyor bu arada. Bizim inancımızda insan ilk zamanından beri iki ayak üzerinde ve medeni. Aynen öyle efendim. Bu farklılık neden kaynaklı olabilir? Evrimcilerin iddia ettiği bilmem kaç bin yıl önce maymuna benzer insan kemiklerinin Yahudilerden önce de maymunlaşmış insanlara ait olup olmamasını sordum. Aslında Hz. Nuh ya da öncesinde de maymuna dönüşmüş insanlar var mıdır? Asıl soru buydu demişler Allah razı olsun. Maymuna dönüşmüş insanlar var ama evrimcilerin söylentisiyle ortaya çıkmış olan işte bu neotendamler yani insansı mayunlardan bahsedilir. İşte sürünürken ayağa kalkmaya çalıştı ve kalktı gibi ibareleri yer verilir. Efendim hakikat şunu bilmek gerekiyor. Dünyada binlerce on binlerce canlı türü geldi geçti. Bunların bir kısmını görüyoruz. Halihazırda büyük bir kısmını görmüyoruz. Hatta bugün yaşayıp da halihazırda biz hayvanların yüzde onunu henüz görmedik. Yani hayvanatın %90'ından bir haberiz. Bir haber olduğumuz yani şu an yaşadığımız dünyadaki canlıların %90'ını bilmiyorken bundan milyonlarca önce yaşamış olan hayvanatı da insanla özdeşleştirir olmak ancak tatlı bir düşünce biçimi ya da bir hayal unsuru olduğunu söylemek gerekiyor. Bunlar ziyadesiyle bir canlı türü, bir maymun cinsi ya da bambaşka bir hayvanattır efendim. Ama bu çizimler iskeletlerin insanlara benzetme çabası. Yani bugün biz bir kedinin kafasını da alıp biraz zorlarsak kaplan kafasına benzetiriz. Dolayısıyla bu üç boyutlu çizimlerde hep insana özgü tasarımsal dönüşüm formları kullanıldığı için genellikle böyle düşünüyorlar. Halbuki hiçbir alakası yok. Uzaktan yakından demeyelim ama genel olarak bir alakası yok diyebiliriz. İlk insan Hz. Adem Efendimiz'in yaratılmış olduğunun delili çok açıktır. Efendim Cilt 3 bölüm 27 İbrahim Bey sormuş. Cel uzaydaki kavimlerden bir varlık dediniz. Dünyadan uzaya giden kavimlerden mi yoksa tabiri caizse uzayın yellisi mi? <gülüyor> uzayın yellisi demek zannımızca daha doğru gibi görünür. Ama dünyaya gelmiş midir? Evet. Sonra da zaten dünyaya tekrar geri geliyor biliyorsunuz. Bugün ee, bir dünyada bir görülecekse eğer dünyaya daha önce gelmişliğinden bahsetmek mümkündür. Ama uzaydaki kavimlerden bir varlık olduğunu da söylemek gerekir. Efendim Deccel'in yaşadığı ada Mehdi hakkında bilgi verir misiniz demiş. Mehdi hayatta olduğu ve çok kısa bir zaman içine çıkarılacağı söyleniyor. Doğru mu? Yanlıştır çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği döneme ilişkin en net gerçeklik onun geldiği dönemde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah söyleminin artık söylenemez. İnsanların dininden bir haber kâbe'nin boş boş camilerin tamamen unutulup yıkıldığı hatta Kabe-i Muazzama'nın bile yıkıldığı bir dönemden bahsedilir. Dolayısıyla bugün Elhamdülillah Rabbim sayılarını arttırsın Neredeyse her ilimizde, her bölgemizde Ümmet-i Muhammed'in hayrına vesile olmak adına çalışan pek çok ulema, evliya, salihler söz konusu. Dünyanın diğer ülkelerinde özellikle daha da fazla. Dolayısıyla bugün Mehdi Aleyhisselam geldiğinde mücadele edeceği Deccal'in anlayışı henüz tam olarak karşımızda değil. Rabbim bizi ondan korusun. Dolayısıyla bunun için daha çok zaman var. Aman kandırılmayın, aman oyuna gelmeyin deriz. Efendim yarın devam ediyoruz yine sorularımıza cevapları. iki bölüm daha yapacağız. Böyle küçük küçük bölümler yaptık ki uzun yapıp sizin de yormayalım diyebilmek için. Efendim yorulmamak için bu dünyada biraz çalışmak lazım. Kabirde rahat etmek, cennette rahat edebilmek, cennet yolculuğunda rahatça edebilmek. En önemlisi sevdiklerimize ve sevgiliye ulaşabilmek için. Efendim yarın tekrardan görüşebilmek adına bugünlük kalın sağlıcakla.